en sevdiğim yönü şey yok arka mi? arka fon müziği yok hee tabi canım ben girdim. sen girdin mi işaret edemişsin hee vallaha şey... oha içeri geçtim nasıl geçtim içeri? aa Antalya'ya gelmiş ya Antalya'ya nasıl gelmiş ya? Çakıldım arabayla. Canımın Haydi yarısı ya. gitti anasını satayım. bu arabanın freni tutmuyor kanka. Harbiden ha. Kaya kaya. Hmm. <gülüyor> kimse gelmez herhalde ya ben baktım ama. Yok yok hiç kimse şey. Rahat rahat yapalım. Ama gene bizim gibi uçup gelenler de olabilir ha dikkat et de. Yok ya buraya bir şey yok yani. Kask 2 var burada bulamadıysan. Ulan var bende. Silah arıyorum sadece. Bir şey istiyor musun? Yok fark ya. Benim olduğum taraf bir sürü dikey var. Ace Bence arıyorum ya. Ace arıyorum. M4 varsa alacağım o kadar. Sen ace bulursan al. Ben sana M4'ü vereyim takas edelim. Tamam. Mermileri falan da var bende. Sen de bulursun mermilerini alırsın. Sen bana full verirsin. Ben de sana full veririm. Tamam. yok. Çanta bulamadım ya. elgizyenim var mı? Ee, var. Dürbün bulamadım ya. 4 barışından fazla. Fazlaysa alırım yoksa verebilirim. Sıkıntı yok. Tamam 4'lü atabilirsin ben buldum. M4'ü buldum. Tamam, sıkıntı yok. 4'lü de atabilirsin. 4'lü attım. Tamam. ya şimdi? Her adımda bir 4 x çıkıyor. Tabii. M4 tip çık istiyor musun? Yok hep tamam full'üm Orası or, ben de full buldum ama. Kar arıyorum. Kar ben buldum. Hey, Sen de. de Sen ne kullanıyorsun? Mini var elimde şu anda. Tamam ver bana mini'yi. Al sana ben kar vereyim. Ben DMR oynuyorum. Peki. Aa. Evet <gülüyor> Eyvallah. Al dur mermisini. Var var. Yedek çıktı vardı şimdi fazla. Bu ne İlk yanıyor lan zıptır. böyle? Arif bu yanıyor ha. lan. He. He. Oğlum. Yaptım bir şeyler. Vay helal kardeş. Toplayı toplaya. Bir oyunda eşyaları itenler vardı sattım biraz işte kutu açtım bir şeyler yaptım. He iyi tamam. yapmışsın ya Yapacaksın Yapacağım tabi abi. O, Bari tadını o, kadar, yani. o kadar olacak yani yapacak bir şey yok Aynen. Hani Bu oyuna ayda 200 lira vermişim 100 lira vermişim bir şey değil yani abi. O kadar da olsun kardeş yapacak bir şey yok ya, Ayda 500 lira canım param varsa ver yani sıkıntı yok ki Yok ya gerek yok 3-5 takılıyorum öyle işte Ya tamam canım abartmaya gerek yok Smoke şuradan bulursak ondan alalım Bustum var mı? Bustum yok. Hiç mi? Hiç Dört, yok. Altın buraya iki, üç, bir yarıya böldüm hepsini. E, tamam. Burada bak bir tane daha var burada. Gördüm gördüm. Seni <gülüyor> ya. Ortayı doldadık mı lan biz? Ee, hatırlamıyorum. Kokupeşeli alt almışım ya. Biz ortaya girmedik sanki ya değil mi sanırım? Hiç hatırlamıyorum. 8 ya da altı benim 8 ya da altı yani. bulmam lazım mini hmm. mini mini mini kullanacağım ve 4xte şey yapmıyor uzatılmış var, lazım mı Allah, Allah. Var, var bana lazım uzatılmış var <gülüyor> ama mini Allah. güzel duruyor Arif EFSA duruyor. 8 ya da 6 bulamadım ya. Garajda araba vardır. Garajdaki arabayla gidelim. Bu arabadan dik ya. Oh belki. Şöyle bir adrenalin buldum buna basayım da. Sen bir jarjör mu verecektin bana? He aynen aynen. Artık işe başladım ya alıştım şimdi şeyde uyumaya. Zamanında ha. uykum geliyor kanka şey yok ya, 8 yok. alev gizlen lazım mı? Yo. var alev gizleyen tamam. yani sekiz altı falan bulamadım hiç bak hayır sıkıntı yok ya, varsa dörtte vururur da <gülüyor> kar var yani burada ben... gene istiyorsan yoo var var Şey için ya, sekiz uzak mesafe vururum diye. Ya altı buldum. Tamam tamam, sen Alamıyorum, alamıyorum, niye alamıyorum? Bir atarsak alır mıyım, alır evet. işaretle alırım. Ya fazla mermi vardı, attım biraz. Siktir ettim, gönderdim mermiyi. Siktir ettim gönderdim. He. Ha. Hadi ben de şimdi şurada bir altı bulurum zaten şimdi. Evet. Var var bulumu gelirim. Yok sen de oynasın alto oy ile. Yo var bende de var altı ya. Ha var mı? Gel hmm, bak burada ar uç var gel. şey. Var ar her şeyim var benim. Hiç AR ar diyorsun ya. Bunu attım sana al iki tane de bunlar attım. Yok şey atmana gerek yok. Onu alabilirsin. Ha bu satmana e, tamam. gerek yok. Sekiz tane var şeyde. Oh nice. Enerji içenden sekiz Bir var öyle şey Üç var. Mini güzel duruyor ama ha Harif. Sexy. çok güzel duruyor. Ben şuradan arabayı alıp gidelim. Normalde bunu 6x zaman 6x de onun gibi böyle boyalı olsa çok güzel olur. Ee, o bir üst seviyelerde falan var Hı, o ya. Var değil mi var? Bunun bir üst seviyesinde var. Onu yapamadım daha şematik yetmedi. Bir de şey şeyde anca topladım şeyi de. Var mı araba yok mu? ananı? Anolim? Tamam gel bizim arabayı alalım, öbür arabayı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Nereye gidelim? İşaret at istersen gidelim. Aa, Yongchon'a gidelim işte ya. Kafana göre. Tamam, şöyle gideriz o zaman. Yongchon. Yongchon. Nereye vardı? Evet, Yongchon. Aynen. Sesi mi duydum sanki? Vallahi biliyorum. Bunun sesi olmuş olabilir ya. Paris'ten başka sanki. Olmuyor. Oluyor. Bazen öyle. Sekiyor ses. Enteresan. Ahayret ah, dönecek. Haydi bakalım. Haydi. haydi bakalım. Sağımız dolu. Karşısı. Karşıya Sen geçelim ha direkt Adam var Aa, adam, adam adam adam. Var. adam var. Ay çok kötü kaldık niye böyle oldu? Yok, kalmadık kalmadık gel bana doğru Gelemedin Tan attı Ben şimdi açacağım arasını Solum var Solum öylemiş. Bir saniye Tamam, tamam, ben onun arkadaşını tamam. aldım Nerede? Ee, kanka, kırıktaydı Gördüm, gördüm. bekle dur Arif Şu tarafa doğru geçti, bayağı vurdum ona, geç Kola oynadı Tamam, senin tarafa doğru bomba attım, dikkat et Bulamadım ya, yakında ama olmadı Tamam, tamam tamam, ben şimdi sola geçiyorum en sola, dikkat et sen. Önümde, solda. Gördüm. Öldü. <gülüyor> sen onu lootla, ben de onu Tam evin dibinde bak, şurada. Tamam, bak. Şurada evin dibinde. Arkadaşının ben bu tarafa geleceğini anladığım için bu tarafa gittim senden ayrı. Hıh. Hı. Biliyor, bilmem sıkıntı yok ya. Ucu ucuna yani. yani Eriflerin denk gelmiş. Arkam. <gülüyor> Sis satabilirsen. Nerede? Arkam. Bir defa. Arkam gelmiş. Çok kötü kaldım lan. Sana doğru oynuyorum. Saygı. Aa kaç kaç kaç. Ses var Yok ya, Allah'ım yarab. Ali, adamlar şuradan çıkabilir ha. Ben bir evet. tık köprü ağzını oynayalım, gel. sağ taraflar. Araba var köprü ağzında, gel benimle. Ya da bir tık şurada mı kalsak? Adamları görebildin mi? Nerede onlar? Yok vallahi göremedim ya. Gel bir tık köprü ağzına doğru gel. Aynen Burada öyle. araba var. Araba durmuş oraya. Hmm. Arkaya dikkat et de vurmasın abi. Köprünün ayağında oynayacağız şu arkaya. Ya solumuz gelirse sıkıntı. Arabamız var burada ya sıkıntı. Yok. Araba var da. İstiyorsan gel arabayı alıp karşıya geç. Şuradan gidelim şöyle bak. Şu tarafa tamam, doğru canım. gidelim. Ne diyorsun? Aa, şurada şurada gördüm, şurada gördüm gördüm gördüm kayanın arkasına. Solo oynadım. Gel onu lootlamaya gidelim. Gel gel gel. Herhalde. Of, karşısız. Karşısız <gülüyor> Şu şey, geldi çantası burada. Arka sıkıyor. Arif. yok. Abi adam ta nereden sıkıyor? sıkıyor? Devam et. Devam et. Devam et burada. Köprüden karşıya oyna. Buradan karşıya. Ha yok. Karşıya oynama. Direkt devam et şöyle. Sahilden mi? Soldan mı? Lan? Sahilden. Sahilden oyna. Onların. Sağdan sahilden oyna. Bak şöyle oyna Ali. Tamam mı? Onlara şuradan sıkacağız. İlk girişte. olacak. doldur. Evin burada burası sen istersen. Bence. Ya da dur köprüden. Yok iyi böyle. Bak böyle iyi. Burası iyi. Burada kal. Kal bununla engebesini. Aynen öyle. Arka da var ya. Rombo. İstiyorsan şuraya gidelim. Rombo yapmış. Gidelim mi şu tepeye? Bak orası çok iyi. Sadece arkamız sıkıntı, solada drop attı da drop'a gitmeyelim. Gidelim mi drop'a? Fark edilmez, araba durmuş burada. Tamam, gördüm. Ah, var var var, var var var. Çok mermi yaktım ya. Araç geliyor. Ne i̇yi, yaptı iyi, lan? Dorusun, Gidiyor Arif, şurada. Drop, drop tarafı var muhtemelen. Ben arabayı alıp geliyorum. Bir dakika tepeye. Tamam. Sen git o işaret attığın tepeye git. Bak adamların olduğu yer. Şu işaret attığım tepe var. Oraya git. Kutuyorlar. Çok kötü yer alan verdi ya. Çok kötü bir yerde alan verdi. Sen gel gel bu, bu tarafa gel. Miydi? Adamları gördüm bak şurada. Ee, ha. Ananı? Hayda. Ay Hayda. beni kaldırsana. Beni kaldırsana. Sağdakine Hayda. düştüm ya. Bu ne abi? Gel gel gel Bir gel. Dakika, sis atmam lazım. Atma atma. Kaldır kaldır kaldır. Geç kaldık. Kaldır beni. Sis atmam olmuyor. yok zaten başka. Abi adamlar ya bu oyun niye böyle ya? Herkes direk heçet atıyor. Çok saçma değil mi abi? Arayalım buradan kaybolalım. Aynen çok öyle burası çok burası çok terste kaldı. Çok hedef. Nereye gidin? Ama burası aslında iyi biliyor musun bir yandan? İyi de problemli bir yer burası. Çok hedef. Hazır var, mısın? Baya hazırım hazırım. Ses bitiyor. Sesim yok içeride. Arka nasıl? Biraz bilmiyorum ki. E boş mu abi? Yine boş galiba ya. Bu tarafı da boş. Tamam kanka. Şey lazım. Kask bulmam lazım benim de. Kask görürsen. Tamam. Ben de Bunlar kar alacağım Kar aldım altı ben de gidecek. ya. Kar aldım altı. da. Mermi var mı sende fazla? Valla yok ya. 7 yok mu? Yani 35 var. Böleyim işte. Abi 15 ver yapışır. bana ya. Hop geldi bak arkadaşlar. Şuraya aldım. 15. Evet. Ee, yeter 15 zaten. Şu adamlar çok kötü oldu ya. Onlar sağ durması biraz kötü oldu. Hmm. Kanka, biz yerimiz çok iyi biliyor musun? Her yerden gömeriz. Ateş. Of, benim kaska ihtiyacım var ya. Köprünün taraf da geliyor. Aslında var ya öbür taraf tepe daha iyi biliyor musun şu tepe? Çok ortada bir yerdeyiz şu anda. Adam gelmiş buraya. Oh, evet evet, evet. evet. Duydum. Kim taraf? Bu taraf Diyemiyorum ki. Gördüm şeyimde. adam. Arkadaşı da burada. Öldü öldü öldü. Helal. Gel bunları lootlayalım bro. Hadi gel. Hmm, sis lazım eee eee kompansatörü, mompansatörü ee, ne ararsam falan yelek var kask 2'si yarım, yarım can ee, gel bunda 6x var ee, ne ararsam var, var gel var var onların hepsi var 5 falan var bunda gel nice var onlar var Ne <gülüyor> lazım <onlar var>. <gülüyor> ya Abi, bir şey lazım değil ya sen yelek güç var dedim bunda mı? kask mı yelek aldım aldım yok yelek ha, buldum tamam. kaskı da Fena değildi. Tamam o zaman. İyi. kas bulamadım ben ya. Bulda vardı işte. Neyse. Benimkinden daha iyi. Yerimiz çok iyi. Burayı korursak problem yok. Saklan kıyıya köşeye aşağımız gelecek ve şey tarafı gelecek. bu tarafı gelecek kanka. Aa adam adam. İşaret at. Evet şurada. Ah, da geliyor. Arka, Arkamızda geliyor dikkat et. Bir yedi. Sola geçti. Sola geçti. Canı çok az. Ağaçta. Öl lan artık. Ağaçta. Karşıdan vuracaklar. Öldü. Ağaç. Arkamız geliyor. Arkamıza bakalım. Dur. Orada var. Diğer tarafta var herhalde. Şuradan sıkıyorduk. Nord tarafı da var. Adamı gördüm. Kayanın orada herhalde. Şurada. Bir tane yedi. O düştü. Kaya işareti. Hadi dikkat et. Hadi görükme. Ay ana. Şey düşün şey bak, düşün bak. Kan kavuruyor öldü bak. Öldüler mi? Aldım, aldım onu aldım. Ha öldüm, öldürdüm. İki mi geldi sana? Bir hay, yok yok tek tek. Nasıl tek? O zaman sen nereye sıktın ki? Benim işaretimiz sıkmadı. Tek tek öldü yok işaretine sıkılma. kendi işaretine. E Tamam o zaman bana çili gelmedi orada adam var. Benim işaretimde. Sen, Sen başka birine vurmuşsun. Sen başka birine vurmuşsun. Tam bak kırmızıdaydı. Tamam gel bunları bekleyeceğiz. Şu önümüz var ya işaretim. Ben 7, 62 almamışım ya. Adamda vardı ama dikkat et oraya gidersen. Sis yok muydu bunlar orada? Valla ben de Al gaz Hamasis vereceğim. Arif çöp. yanıma gel. Arif yanıma gel. Şu nord tarafı var. Arif gel yanıma. Ol. Gel Aa, yanıma geliyor. gideceğiz. Dur durun. Dur. Soldan geçiyor tarıyoruz. Olan şüresi sattım. Sis al, alsanız. Sis al. Arif sis al. Arif. Şurada Nereden? sis var bak. işaretimde mesaizi al gideceğiz. Hadi gidelim. Sis al gideceğiz. Merhaba. Hadi Peki, lazım, lazım. Gel sen. O tepeyi bırakmamamız lazım. Tepeyi alacağım. Aşağısta adam var, var bak. Biz... Bak şurada adam var. Dikkat et. Sanki gördüm. gördüm şurada ananı anonim ya arkamız vuruyor ya of kaldır hemen kaldırabiliyorsa ya arkamız gelmesi kötü oldu ya sinek gibi ağzıma girdi oğlum tövbe yarabbim ya sinek dolu şu bomba atacaklar arabaya binebilir miyiz şu an güvendeyim, safe Şurada adam var Oğlum bunlar sağlı sol dolu burası ya Arkamızı bitirmemiz lazım Kaskım Ah stun attım yanlışlığı ya, bakma oraya Bomba sen battı sizi. Eee sattım bir tane. He, tamam. Arka görmesin diye. Şu aşağımız nerede? Sol alttan yürüdüler bence ya. Buraya yürüdüler bence onlar. Olabilir köprünün orada. Değil mi? Evet, evet, evet. Bombam hiçbir şeyim yok. Adamı da yemicez. Ya. Ya. Ne yapalım? Bende de yok. Verdiğin sizler var. Hani niği verdin. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Ya. Dur. Çok Büstünü full desen. Full, full. Altı kaldı zaten. Bu ikisi arkada. Gelsene şöyle bir aşağı doğru yürüyelim. Falan. Önümde falan olacaklar ama. Şu an alandayız. Evet alandayız, alandayız. Arkamız gelecek. Gel şöyle Arif. Yukarı bakalım. Tepemiz. Aynen. Önümüz dolu. Anonim. Onlar hatta sisi. Bekleyeceğiz. Bende iki tane sisi var. Ha önümüzdeler önümüzde gel gel kıyıdalar onlar. Aşağıda kalmışlar bizim yerimiz çok kötü çık çık çık açık kalacağız adamlara. Değil. Bu arkayı vurup ilerlememiz lazım yoksa bu oyun bitmez böyle boşta. Bekleyeceğiz. Sisleyip gideceğiz. Çünkü çok, çok açık. Var. Tamam bende de sis var. de var. Gel şöyle istersen. Oha. Kit basmam lazım. Oranı da fark ettim. Ooo <gülüyor> bastın onları. Ağacın orada. Evet. Alana gel. Tamam devam, devam et devam et. Oy oy oy oyna. Teke tek kaldın Arif. Teketek tek kaldın. Sanki gördüm ama. Tam karşıda tam karşıda. Eller alkış kardeşim. <gülüyor> Eller kardeşim. Eline sağlık Arif. Sakin, eyvallah. Eline Sakin sağlık kardeşim. Eyvallah. oluyor.